Sevilen program gelinin mutfakta, haftaya bomba gibi başladı. 21 Haziran Perşembe, günün birincisi kim olur? Hangi yemek yapılır? Bunlara geçmeden önce, 20 Haziran Çarşamba gününü hatırlayalım. Çarşamba günü gelinler soğan kebabı yaptı. Günün en yüksek puanı alan, Hatice oldu. Sonuncu ise yine Başak oldu. Çekişmenin bol olduğu, sevilen yarışmada. 21 Haziran Perşembe günü en yüksek puanı kim alır? Detaylara geçelim. Özlem'in kaynanasının elinde pankartlar var. Pankartlarda şunlar yazıyor. Başak sus konuşmak istiyoruz. Susan başak iyice edilsin. Bunları gören kaynana Hanife Hanım şaşırıyor. Başak da pankartları görüyor. Ve Özlem'in kaynanasına sitem ediyor. Bir de bana şov yapıyor diyorsun. Asıl şov yapan sensin diyor. Özlem kaynanasını destekliyor. Kadını canından bezdirmişsin diyor. Başak daha sonra düşük puanlar almasının nazardan dolayı olduğunu söylüyor. Hatice de cevabı yapıştırıyor. Bence hak ettiğin puanları alıyorsun diyor. Hüsnüye Hanım, Hanife Hanım'ın, gelini başağın tabağını tanıdığını açıklamıştı. Bu açıklamadan sonra artık, Hanife Hanım gelinin tabağını bulamaz oldu dedi. Elif gelinin küçükken, lösemi hastası olduğu ortaya çıktı. Hüsnüye Hanım puanlama sırasında, Hanife Hanım'ın gelinin sinyal verdiğini söyledi. Hanife Hanım da isyan etti. Sinyal diye diye Yediğim bir türden beni dedi. Özlemin kaynana Başak arasında tartışma yaşandı. Başak istediğim gibi konuşurum derken Özlem'in kaynanası "Susmuyorsun" diye bağırdı. Perşembe günü büyük ihtimalle tatlı yapılacak. Bu hafta az tatlı yapıldı. Biliyorsunuz Başak tatlı yapma konusunda yetenekli. Bizce bugün Başak şeytanın bacağını kıracak. Bugün en yüksek puanı alacak. Eğer en yüksek puanı alamazsa bu cuma günü maalesef elenecek. Başak için bugün ya tamam ya da devam belli olacak günün Sonuncusu ya Elif ya da Özlem olabilir. Gelinim mutfakta yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Sizce Başak bu hafta elenir mi? Yorum kısmında düşüncelerinizi mutlaka yazın. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.